Bu kapları şeffaf bir sabunlu su karışımına batırdım. Yine de baktığınızda renkler görüyorsunuz. Bu renkler de nereden geldi şimdi? Hadi gelin kaplarda oluşan bu sabun tabakasını beraber inceleyelim.